Herkese merhabalar millet. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizin konusu aynı anda iç içe klasör oluşturmak. Yani bir klasör oluşturacağız. Klasörü oluştururken kullanacağımız programa öyle bir komut vereceğiz ki Sadece bir tane değil, oluşturduğumuz klasörün içinde başka bir klasör daha olacak. Hemen ee, geçelim. Ses dönüştürücü. Mesela saat. Pro. Yukarı Mesela neyin içinde yapalım bunu? Allah. Bir deneme kaydı çektiğimiz için çok Kla uzun Kla olmasın video indirilenler klasörünün içine bir deneme yapalım mesela şimdi Tüme. buraya basıyorum Tüme. yeni klasör. Evet Türk yeni Çoğu, klasör oluşturma penceresi geldi büyükdi buraya ee, atıyorum A diye bir klasör oluşturalım onun da içinde B isminde farklı bir klasör oluşsun bunu yapmak için şöyle yapıyoruz A, A. Sembol eşit iş bölme iş e E2 çizgi e çizgi metin B F B B, B. Bitti A, Düzenleme kutu. A, eğik çizgi B. Bu arada bu eğik çizgi e, kelimelerin veya karakterlerin arasında boşluk bırakmadan yapıyoruz. Yani A, boşluk eğik çizgi boşluk B değil. A, eğik çizgi B. Aralarında boşluk bırakmadan yapmamız lazım. İptal tamam. Tamam diyorum. Se Şimdi burada sadece A isminde bir klasör oluştu. Ee, şunu diyeceksiniz ki ben buraya A eğik çizgi B yazmıştım. Bu niye sadece A gösteriyor? B klasörü ya da B karakteri nerede diyecek olursanız o da A klasörünün içinde. Gördüğünüz gibi. Geri çıkalım. Bunu yani bu alt klasörleriyle beraber klasör oluşturma e, işlemini normal dosya yöneticisinde yapamazsınız. Çünkü dosya yöneticisinde böyle bir fonksiyon yok. E, yani çünkü pardon konuşamadım yani çünkü ne oluyor lan. Neyse. Normal dosya yöneticisinde yapamazsınız bunu. Neden? Neden? Çünkü normal dosya yöneticisi bu eğik çizgi karakterini kabul etmiyor. Kabul etmediği için de oraya onu yazmamıza izin vermiyor. Şimdi mesela yeni bir deneme daha yapalım. Bu sefer 6 alt alta 3 klasör olsun. Çıkalım buradan. 2 3 3 Şimdi alt alta 3 klasör Seçenekler olacak. Yeni klasör. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Bunu ne yapalım? B. Ve B. Ee, bu da A, B, C olsun. Yani A içinde B klasörü, içinde C klasörü. Nasıl yapacağız? Şöyle. A, çarpma Kuyruk ka, eşit iş, Bölme Eki çizgi Eki C B B Sem A, Eşit işaret Eki çizgi ek, Kesme işaret Tırnak Medyin C Hatta bir de D harfi sayalım D diye de klasör oluştursun Eşit çizgi Şimdi ABCD diye bir pardon ABCD diye birbiri içinde dört tane klasör oluşturacak. Yine söylüyorum, bu araya eğik çizgi yazarken boşluk bırakmadan yapıyoruz. A, B, C, tamam. tamam diyorum A klasörü oluştu içine giriyorum C, C 2 Şubat pardon B, iki, dakika A B, 2 Şubat, B C. C böylelikle birbiri altına 3 klasör yani pardon 4 klasör sonuç olarak bir tane Ana klasör, 3 tane de alt klasör oluşmuş oldu. Bunu, hani ben böyle A, B, C, D falan diye yaptım ama, siz böyle yapmak A. zorunda değilsiniz. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Hani ne işimize yarayacak bu diyebilirsiniz ama, Gerçi ben de bilmiyorum ne işe yarayacağını, ne işinize yarayacağını. Bir gün ee, bir klasörün içine birden fazla alt klasör oluşturmanız gerekirse ve bunun için ayrı ayrı zamanınız olmaz da tek pencerede tek işlemde bunu yapmak, bunu yapmanız gerekirse işte bu videodaki yöntemi kullanarak. Ee, İçinde alt klasörleriyle ile birlikte olmak üzere bir ana klasör yani tek bir işlemde birden fazla klasör oluşturabilirsiniz. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sayfa 22. Diken. Apple veriyeç. Altımadiskrin recorder for Windows, Mac, Android, Antti OS. Liste dışında. Kaydı sonlandır. Düğme. 746. Ayarlar. Videolar. Kaydı sonlandır. Durdu.